Merhaba, sanat tarihinde bazen resmin ayna gibi olduğunu, adeta görüntüyü birebir yansıttığını söyleriz. Ancak bazen aynadaki görüntü çarpılmış da olabilir. Aynen Parmigianino'nun dışbükey Bükey Aynada Otoportre isimli bu eserinde olduğu gibi. Sanatçı bu otoportreyi yaptığında 21 yaşındaymış. Dışbükey bir ayna olduğu için görüntü çarpık ve aslında oldukça da eğlenceli değil mi? Dahice bir resim. İlginç olan bir diğer noktada resmin düz bir tuval üzerine değil, gerçekten dış bükey olan bir ahşap zemin üzerine yapılmış olması. Ahşabın dış bükeyliği aynanın dış bükeyliğini anımsatıyor ve görüntünün etkisini artırıyor. Parmigianino'nun yüzü resmin tam ortasında bulunuyor. Yüz ifadesi son derece sakin, dingin. Ancak etrafındaki dünya dönüyor gibi. Aynadaki görüntünün çarpılması sebebiyle yüzün dışındaki her şey kaos içinde görünüyor. Genelde resimlerdeki mimari ögelerin, örneğin tavanın veya pencerelerin düz çizgilerden oluştuğunu görürüz. Ancak baktığımız resimde figürün arkasında gördüğümüz odanın hatları da çarpılmış. Figürü çevreleyen mimari öğeler de çarpılmış ve yuvarlaklaşmış. Bu resim manyerizmin erken dönemlerinden. Manyerizmin, Yüksek Rönesans döneminin sonlarına doğru, 1520'lerde başladığını hatırlayalım. Görüntünün çarpıtılması fikri, yeteneğin cömertçe sergilenmesi, virtüözlük derecesinde bir teknik, manyerizmle bağdaştırdığımız ögeler. Sanatçı bu otoportreyi, yaptığı diğer resimlerle birlikte Papa VII. Clemente'ye sunuyor. Bu resimleri gösterdiğinde, yeni siparişler almayı umuyormuş, ancak beklentileri gerçekleşmemiş. Bu resim, sanatçının yeteneğini gözler önüne seriyor. Burada sanatçı adeta, neler yapabildiğime bakın der gibi. Ön plandaki elde, sanatçının tekniğinin ne kadar yetkin olduğunu görüyoruz. Resmin sağ tarafında muhtemelen kapı girişi olan bir bölüm var. Bunun sağında ise altın varaktan çerçevenin yansımasını görüyoruz. Bu çerçeve sanatçının şövalesinin üzerinde duruyor olmalı. Şövalenin üst kısmını da görebiliyoruz. Yani aynadaki yansımada sanatçının bu resmi yaptığı anı görüyor gibiyiz. Bu son derece bilinçli oluşturulmuş bir kompozisyon. Rönesans döneminin başlangıcını, sanatçıların zanaatkar olarak görüldüğü dönemleri düşünürseniz, bu resmin yapıldığı döneme kadar algılamanın çok değişmiş olduğunu fark edersiniz. Sanatçı artık kendi yeteneğinin farkına varmış. Yeteneğini ve yaratıcılığını papaya göstermek için bu özel eseri yapıyor. Hem yetenekli hem de bilgili bir sanatçı. Görsel kırılmaları başarıyla yansıttığı gibi kişinin kendisine bakış açısını da başarıyla yansıtan çok özel bir eser bu. Hoşçakalın.